Doğaç, sizin de malumunuz olduğu üzere uluslararası bir indeks. Doğaç'ın temel felsefesi, üzerinde durduğu temel dayanak açık erişim olması, yayınların açık erişim şeklinde paylaşılması. Bu en büyük kriteri. Zaten eğer açık erişim yoksa, Open Access yoksa, direkt en baştan başvuru, başvuru yapamıyorsunuz zaten. Şu an 15.000'den fazla dergi taranıyor Doğaç tarafından, dünyanın farklı yerlerinden. Ama size gösterdiğim haritada yoğunluğunu görebiliyorsanız en yani fazla hangi ülkelerden e, başvurular var. E, Türkiye'den de oldukça yüksek başvuru var. E, birazdan başvuru sürecine dair daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Ama e, şunu bilsinler arkadaşlar, başvuru yapan arkadaşlar. Yani biz formu dolduruyoruz, bir editör alıp inceliyor, ondan sonra red veya kabul veriyor. Bu şekilde değil süreç, çok daha karmaşık ilerliyor ve farklı aşamalardan geçiyor. Sözlerimi birkaç farklı yardımcı editör farklı açılardan değerlendirip üst editöre rapor hazırlıyor. Türkiye Genel Editörü bunun bütün bu hulasasını yapıp genel merkezdeki bu işin artık profesyonel çalışanına gönderiyor. Bizler orada gönüllüyüz. Oradaki editör nihai kararı veriyor. Ee, süreç böyle olduğu için tek bir kişinin inisiyatifinde de değil veya bizim tabiri caizse iki iki dudağına bakmıyor karar süreci. Farklı aşamalardan geçiyor, o konuda emin olabilirsiniz. Şimdi başvuru formu hakkında bazı ekran görüntüleri var ama zannedersem doğrudan başvuru formunu paylaşırsam daha verimli olur. Ee, soru cevap kısmını da bilmiyorum Abdullah hocam nasıl uygun bulur. Başta mı gidelim, burada mı gidelim, hani her aşamada mı soru cevapları alalım. Ben genel bir değerlendirme vereyim en azından. Ondan sonra hocalarımın soru cevapları varsa onları da alırız. Hocam güzel olur. Sizin genel bir sunum yaptıktan evet. sonra. Eski yeni reklamı yapmış olalım. Birazdan örnekleri onun üzerinden vereceğim çünkü. Şimdi başvuru formunuzu açtık. Şu an hepinizin de aynı ekranı görüyorum. Başvuru formunu açtık. Bize ilk sorusu open access olup olmadı. Bu derginin yayının bütünüyle open access olması gerektiği, açık erişim olması gerektiğini e, istiyor. Şart koşuyor doğaç No dediğinizde zaten bundan sonrasını doldurmanızın bir anlamı yok. O yüzden çoğumuzun dergisi ya dergi park üzerinden yahut kendi web siteler üzerinden açık erişim olduğu için bu konuda sıkıntı yaşamayacağız. Peşinden o kadar duacı bize şunu soruyor. Peki bunlar bu, bunun kanıtını göster bana diyor. Ee, bunun kanıtını göster hemen web sitesinden bir link veriyoruz. Hocalarımızın çoğu bu Open Access e dair birçok dergimizde yeterli bilgi bulamıyoruz. Yani şu ifadeyi koymuş bir yer, derginin bir yerine, bu şu ifadeyi koymuş bütün sayılar açık erişime tabidir diye. Ama bunun detaylarını bize vermemiş. O yüzden mümkünse web sitenize şöyle bir Open Access Policy kısmı koyun. Hangi şartlar altında open Access yapıyorsunuz? Hangi yıldan itibaren yapıyorsunuz? Onun bilgisini bile ver, Yani vermenizi e, öneriyoruz. E, hangi lisansı kullanıyorsunuz? Bütün bunları detaylı bir şekilde. Lisans kısmına geleceğiz. Dergilerin muhtemelen %90'ı lisans yüzünden e, engelleniyor. En fazla bunun üzerinde duracağım o yüzden. Ama sadece bu lisansı derginin en altına bir yere koymak yetmiyor. Buna dair editörün Yeterli bilgiye sahip olduğunun e, bilinmesi isteniyor. O yüzden bu bilgilerin ve web sitesinde, derginin web sitesinde yer alması önemli. Verdiğiniz linki tıklıyoruz. Bakıyoruz gerçekten verilen bilgi doğru mu değil. Birçok linkte yapılan hatalardan biri e, tam linki vermek yerine derginin genel linkini veriyor. Dergipark.org.tr yazıyor. Eski yeni, bitti. Tam linkin verilmesi gerekiyor ki bilginin doğru olup olmadığını bile. Eğer verdiğiniz linkte o bilgiyi bulamazsak, belki başka bir link altında vardır, başka bir başlık altında vardır. Ama verdiğiniz link altında doğrulanmadığı için bu bilgi yanlış kabul ediliyor ve maalesef reddedilir. Hangi linki verdiyseniz iddia ettiğiniz bilgi o link altında, o başlık altında olması bekleniyor, isteniyor. Diğer bir yaygın hata, İngilizce-Türkçe dil uyuşmazlığı. Ee, İngilizce olmak zorunda değil. Türkçeyi kabul ediyor doğaç, i̇şte zaten o yüzden yerli editörler kullanıyor. Ama şayet Türkçe-İngilizce bir web siteniz varsa her ikisinin uyum içerisinde olması gerekiyor. Yani Türkçede olan bilgi İngilizce'de yoksa bu bir eksikliktir, hatadır ve şüphe uyandırır. Acaba neden İngilizce'de bunlar var da Türkçe'de konulmamış? Muhtemelen dikkatsizlik yüzündendir. Ama yani profesyonel işlerde bu böyle gitmiyor. Şüphe uyandırıyor. O yüzden lütfen Türkçe, İngilizce uyumuna dikkat edelim. Sayfalarda bütün bu bilgiler aynı, eşit şekilde yer alsın. Birisinde az özet bilgi, birisinde geniş bilgi halinde değil. Eşit şekilde yer alsın. Sonraki soru. Ee, ne zamandan beri açık erişim uygulamasına tabisiniz diyor. Yıl olarak yazıyorsunuz bunu. Artık bu yeni eklenti. Galiba birkaç hafta oldu bu eklenti. Eski başvurularda bunu görmemiş olabilirsiniz. Ben şimdi süreci hızlandırmak için hepsine aynı bir linki verip hızlıca geçeyim bunları. 2020 diyorum. Benden başlıyı istiyorum. Journal title. Tam başlık neyse ISSN adresinde yazan tam başlık neyse lütfen onu yazalım. Yani İngilizcesini falan değil. ISSN ve kullandığınız ISSN adresindeki tam başlık harfi harfine neyse bunun kullanılması gerekiyor. Değilse bunu da gerçi arkadaşlar düzeltiyor bir ön kontrolden geçiriyor böyle teknik değildiler. Ama neticede bunlar derginin imajını da zedeliyor. Henüz derginin başlığını bile doğru yazamamış intiba oluşturabilir neticede. ISSN'e neyse onu yazalım. Alternatif kısmında İngilizce veya hangileri kullanıyorsanız artık e, yazabilirsiniz. Bunları da yine hayali bir şekilde geçiyorum. Abdelhozan bizi bu başlığı da değiştirelim. Size güzel bir İngilizce başlık da bulduk. Old New. Şimdi, Derginin web sayfasını istedi, onları da girdik. İSSN adreslerini istiyor. Bazen kimi dergiler hem basılı hem de elektronik yayın yapıyor ve her ikisinin İSSN'si farklı oluyor. Buna dair de birçok yanlış bilgi girişi oluyor. Verdiği e diyelim basılı olana değil de online olana. Çünkü bunların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Duacı bu konuda işini çok hassas tutuyor. Tek tek verilen her bilgiyi, her başlığı evet çek ediyor hocam, kontrol ediyor. Doğru mu değil mi? Farklı editörler tarafından bunlar sorgulanıyor. Yine hayali birkaç rakam giriyorum. Reslin derginizin e, uygun bir kategoriye yerleştirilebilmesi için onu tanımlayan en uygun anahtar kelimeler bilgisi. Yani şu çok genel bir... E, ...genel bir anahtar kelime olur. Bunun yerine daha spesifik şeyler kullanabiliriz... ...ve eğer bunu kullandıysak da bundan özele doğru gider. ...sizin derginizi daha iyi anlatan anahtar, anahtar kelimeler kullanılması... ...duaş kategorizasyon sisteminde onu daha uygun bir kategoriye yerleştirme konusunda... editörlere yardımcı olur. Hangi dillerde yayın yaptığınız... ...sadece Türkçe mi, Türkçe, İngilizce, Arapça... ...hangi diller varsa... Bunları da tek tek ekliyoruz. Eski yeni bir de Afrika Samharik dillerini de ekledik. Sonra Publishers Name. Publishers Name dediğim dergi park örneğini vereceksem eğer şurada yazması lazım. Yayıncı. Anadolu İlahiyat Akademisi. Tam olarak yayıncıyı yazmanız gerekiyor. I, editörü değil, sağ, derginin sahibini değil, resmi yayıncı kimse, resmi kayıtlarda geçen yayıncı kimse ona bakıyor. ona ki buradaki editörlerin, editör kurulunun tamamı e, diyelim ki e, İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden olsun. Ama yayıncı olarak İstanbul İlahiyatı yazamıyorsunuz. Çünkü resmi kayıtlarda, İSSN kaydında kim geçiyorsa onun yer alması gerekiyor. Bir de hangi ülkeden yayın yapıldı? Bazen tuhaf başvurular geliyor. Yayıncı Almanya'dan, yayıncı ülke Kazakistan'dan, editör Ankara'dan, editör kurulu Nijerya'dan vesaire. Tuhaf tuhaf kurgular da olabiliyor. Ama dua şeffaflığa fazlasıyla önem veriyor, dikkat ediyor. O yüzden verdiğiniz bilgiler kontrol ediyor. Gerçi bu mümkün mü? Yani gerçekten bu ülkeden yayın yapıyorum, Orada bir adresi falan var mı? Onlar da kontrol ediliyor. Yoksa hayali kurgu bir şekilde mi mesela? Uluslararası statüye girmek için acaba Avrupa'dan bir ülke mi yazmış? Bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Varsa eğer bir e, bağlı bulunduğu bir e, fakülte, e, üniversite onlar da buraya yazılabilir. Ama optional bunlar, zorunlu değil. Fakat burası zorunluydı. Bu bilgileri girmeden e, başvuru formunu devam edemiyorsunuz. O yüzden ben bunları da e, bilgileri gireyim. Hadi belçika yaptık bunu da. Buradaki bilgileri geçiyorum, atlıyorum sayfayı. Bilmiyorum hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı? E, takip edilebiliyor mu Dr. Hocam? Takip edilebiliyor güzel hocam, tamam. sağ olun. İkisini aynı girdim. O yüzden farkı olması lazım diyor ki sonraki aşamaya beni alsın. Bir türlü ikna edemedik. Evet. Şimdi geldik lisans kısmına. En önemli kısmı. Buradaki lisansların tamamı veya sizin kendi kullanacağınız, kendinize has, size özgü bir lisans varsa hepsi kabul ediliyor. Bir kısıtlama yok. Yani doğaç illa şu olacak, bu olacak demeyin. Doğac'ın istediği hangi lisansı kullanıyorsanız bütün içeriğiniz buna uygun olması lazım. Şimdi copyright kısmına da değineceğiz birazdan. Hem diyorsunuz ki CCB, NC falan kullanıyorum. Bütün her şey açık erişim. Her türlü yetkiyi falan veriyorum. Hem de diyorsunuz ki, hayır bunun copyright'ı, telif dergide dergidedir. Ve bu bir çelişki. O yüzden bu bilgi tam olarak hangisini kullanacaksanız, hocalarımızdan ricamız, bunu web sitesinden kontrol edebilirler. Zaten açık eleşim şirası. Gidip bakarsınız, hangi lisansı kullanacaksanız, hangisi size uygunsa, hangisine karar kıldıysanız, onun detaylarına bakarsınız. O bilgileri de web sitenize yerleştirirsiniz. Ve sonraki aşamalarda bunu buna uygun olacak. Bir tenakuz, bir çelişki olmaması gerekiyor. Şimdi bu lisanslardan bütün her şeyi açtım ben burada. En genel lisansı kabul ettim. Onu işaretledim. Benden bunun bilgisini istiyor. Pekala bu lisansı derginin ana sayfasına yerleştirmiş olabilirsiniz. En altta. Ama tekrar söylüyorum buna dair bize detaylı bilgiyi vermen mümkün mü diye sorarız. O durumda da hemen şey, uygun linki bulup, bakın ücret politikası falan bile eklemiş Abdullah Hocam. Ee, yani daha önce doğaca girmiş dergilerin örnek e, alınması uygun olur. Kim neler yapmış en azından onlara da bakılabilir. Ee, ve lisans bilgisi, copyright, autorize, tamam geldik. Hem buradaki bilgileri açıklamaları vermiş, hem sürece dair hangi aşamada tehlif hakkının kimde olduğu bilgileri verilmiş. Hatta bunun eklendiği tarih blokonu olmuş. Gatil hocam. Oraya dikkat etmemiştim. Peki bu lisans, bunun linkini de kullanıyorum. Birçok dergi bu lisans, copyright lisans bilgisini makalelere de ekliyor. Zorunlu değil ama bir tavsiyedir. Kesinlikle zorunlu değil. Fakat eğer ekliyorsanız o zaman bunun bilgisini vermenizi isteriz. Bize bir tane makale örneği verin. Ee, gerçekten lisansı eklediğinize dair bir makale örneği verin. Ee, eski yeni ekliyor muymuş? Hemen kontrol edelim. Verdiğiniz linke gittik. Baktık makaleye. Hedefesini açtık var mı gerçekten? İlk sayfaya geldik. Evet, en altta bakıyorum. Varmış bilgiyi vermiş. Tamam, Demek ki bilgi doğru. Ve geçiyorum bu şekilde. Az önceki işte bu yazar telif hakkını elinde tutuyorum mu tutmuyorum? Yani vermek zorunda değilsiniz. Ama şayet telif hakkını veriyorsanız, o zaman bunu kanıtlayın, bilgisini bize gösterin, linki gösterin bize. Bir de. Buradaki bilgi lisansa uygun mu değil. Her, her şeyi açık erişim yapacağız. Bir de yazara diyeceğiz ki bunun telif hakkı tamamen dergiye ait. Bu bir tenakkuz. Ve maalesef birçok başvuruda bu var. Hatta doğa kullandığınız yetki devir belgesinin ismine bile dikkat ediyor. Onu bile açıyor tek tek. Türkçe mi İngilizce mi o bilgiye böyle dikkat ediyor. Sonra o verdiğiniz bilgide söz gelimi acaba telif hakkı devir formu mu denmiş yoksa başka bir şey. Telif hakkı devir dediğinde otomatikman akla şu geliyor. Bunun telif hakkını, copyrightını sen dergiye devret. Ama bir yandan da burada yazarda olduğunu söylüyorsun ve bu bir tenakkuz. Tekrar söylüyorum. Buradaki bilgi zorunlu değil ama hangisini verdiyseniz uyumlu olması lazım. Duaj en başından beri şeffaflığa dikkat ediyor Dergide verdiğiniz bilgilerin hepsi birbirine uygun olacak. Bir tenakul çelişki olmayacak. Eğer uygunsa zaten başvurunuzda sıkıntı olmaz. Yok uygun değilse sizden düzeltmeler isteniyor. Birazdan o aşamaya da geliriz. Dolayısıyla telif. Biz de o dosyanın içeriğini okuyorum, bakıyorum ki orada diyor ki hayır yazar telif hakkını elinde bulundurur. İşte gelecek gelir vesairene bilgiler verilmesi orada. Ama başlıkta telif hakkı devir diyor. E, editöre gerekirse başlığı bile değiştirmesini önerebiliyoruz. Başka bir isim bulabilirsin hocam. Telif hakkı anlaşması, telif hakkı düzenlemesi, bildirimi, başka bir şey diyebilirsin. Ama devir dediğinde alttaki içerik dediğim gibi sıkıntı yok. Doğru bir içerik verilmiş. Orada e, bir, iki taraf arasında bir anlaşma yapılmış. Ama sonuçta yazar telif hakkını elinde tutuyor burada. Devredilmemiş. O zaman neden burada? Ee, yazarın devletini veya devretmediğini söylüyorsun. Bir tenakkuz oluşuyor. Oradan da bilgiyi düzeltmesini istiyoruz. Zaten vermiştik herhalde. Evet geçelim artık. Şimdi daha sonra geldik e, editöryal kısma. E, kör hakemli mi? Tek hakemli, Çift hakemli, Sadece editör kontrolü mü? Hangisi ise birden fazla seçebiliyorsunuz nitekim kimi durumlarda diyelim e, kitap incelemelerini sadece editörle kabul ediyoruz. Bunu ne ed işaret? Birden fazla işaretlenebiliyor. Ve bunun da bilgisini nerede bulabileceğinizi gösteriyoruz. Hemen bakıyoruz. Bir be, bilgi verilmiş mi? Bakın her kullandığınız verdiğiniz linke dair ayrı bir başlık olmasın, ayrı açıklamalar olmasın, sizin işinizi ve dergi olan güveni de arttırır. Var olan her bilgiyi tutup tek bir sayfa altında toplamak işin hem zorlaştırıyor, iki taraf açısından bilginin bulunmasını, hem derginin imajı ve ciddiyeti açısından da hoş olmuyor. Yani hem ücret bilgisi, hem copyright, hem telif hakkı, hem derginin Al şey amacı kapsamı aim scope falan her şeyi bir bakıyorsun tek bir sayfaya eklenmiş bu da hoş olmayan bir durum. Her bilgi ayrı bir link ayrı bir sayfa altında verebilirsiniz pekala Hani bu için dergi sayfanızda bir kısıtlama yok dergenizde bir kısıtlama yok. Neden olmaz? Ve e, geldik e, karşıya intihar plagiyorum. Bunun kontrolünü yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Eğer yapıyorsanız bunun bilgisini nerede bulabiliriz? Hatta hangi programı kullanıyorsanız onun bilgisi de dahi önemlidir. O bile kontrol ediliyor. Yüzde kaç oranına bakıyorsunuz? Hemen bakalım Abdurrahman Hocam burada vermiş mi? Ee, muhtemelen şuranın altına koymuştur. evet turnitin kullanıyormuş verdiği bir evet ee, buna rağmen her yakalarsanız şu maile gönderebilirsiniz vesaire gerekli açıklamaları vermiş tamamdır sonra aim scope kısmı yani burada bir e, koca bir destan yazılması beklenmiyor ama bir İyi kötü bir iki paragraf verilebilir. Bazı dergilerde AIM, scope kısmı birer cümleyle geçiştiriliyor. Bütün bu bir tek başına bu bilginin hiçbir kriter değildir. Ama sizin derginizin imajına, güvenilirliğine dair e, editörlere e, bu incelemeyi yapan editörlere birer ipucu verin. İşinizi ne kadar ciddi aldığınızı ve özen gösterdiğinize dair bir ipucu verin. Aimscope kısmı, yoksa buradaki ifadeler kimse takılmaz. Niye şunu yazdı, niye bunu yazdı vesaire. Bu, bu tür bir şey beklenmiyor zaten. Ee, onları da ekledik. Geldik Editorial Board'a. Şimdi. Editorial Board'un bir, e, bütün hepsinin aynı üniversiteden, aynı fakülteden olmaması gerekiyor. İkincisi, bu, e, İnandırıcı bir editorial board olması, editör kurulu olması gerekiyor. Bu arada alan editörleri vesaire, bunlar editorial boardta olmak zorunda değil. Bu yayın kurulu bundan farklı bir şey biliyorsunuz. Gerekli bilgiler verilmiş. Baş editör, hastan editörler. Tamam, geliyorum. Alan editörleri de verilmiş. Tamam, bunları atlıyorum. Alan editörlerin hangi üniversitede olduğu ve benim için önemli değil. Duac için önemli değil. Buraya bakmıyorum. Heh, editörü bu geldi. Şunun inandırıcı olması lazım. Yani hepsinin tek üniversiteden olması dezavantaj. Hepsinin her birinin farklı farklı ülkelerden olması, farklı farklı üniversitelerden olması da şüphe uyandırıyor. Birisi... Almanya'dan biri, Kazakistan'dan biri, Nijerya'dan biri, Şili'den biri, Japonya'dan biri, bilmiyorum nereden, Birleşmiş Milletler gibi 20 farklı ülkeden 20 tane farklı hocayı editör kurumunda toplaması, ister istemez kişide bir şüphe uyandırıyor. Ha, ve daha detaylı bir inceleme yapma hissi uyandı gerektirebiliyor yani. Bakalım verdiği bilgiler doğru mu? Bu hoca gerçekten burasıyla ilişkili mi değil? Mi? Daha detaylı incelemeye tabi tutulabilir. Ee, yazara verdiğiniz bir yönerge var. Burada hemen az önce link gözüme çarpmıştı. Evet var Bir rehber, yazar için. Hani, hangi aşamalara bakacak? Ne yapacak? Hangi stile göre yazacak? Burada isnat kullanılmış herhalde. Evet hemen onun linkini vermiş. Yazar için bir yönerge, bir kullanım kılavuzu eklenmiş mi? Burada da ne yazdığınızı Bizi ilgilendirmiyor ama bu bilgilerin olup olmadığı e, kontrol ediliyor. Dolayısıyla onun linkini de aldım. Ve kaç hafta e, geçiyor e, baş, makale başvuruyla yayın, arası, yayın süreci arasında kaç hafta geçti? Şimdi. Şayet bu başvuru süreci web sitesinde deklar edilmiş, orada da muhtemelen yazılmıştır. 3 haftaysa, bu biraz şüphe uyandırıyor. Yani editör arkadaşlar, süreci biliyorsunuz, hepimiz aynı işteyiz. Bazen aylarını alıyor kimi makaleler, işte 8-9 ay alanlar, kimisini de 2-3 ayda halledebiliyorsun, doğrudur. Ama üç haftada bir yayın süreci, evet şüpheli bir durum. Zaten buradaki verilen bilgiyle yetinmeyip, burada makaleyi de kontrol ediyoruz. Bu makaleleri kontrol edeceğim. Bir iki tane bakalım. Bir de rastgele örnekten yapılıyor. Bir bu yıldan gidelim. Bir de şu eski yıllardan bir de bazılarına bakalım. Tamamen rastgele bir şekilde kendi makaleleri seçerim ve kontrol ederim. Bakalım verilen bilgiler doğru. Burada bir yerlerde vermiştir muhtemelen. Tarihleri. doktora teyze tamam bilgiyi verdi geldi geliş tarihi 5 Mayıs ee, kabul tarihi 8 yani arada 5-6 hafta gibi yok daha fazlaydı Haziran 8-9 hafta herhalde evet. makul bir süreç ee, editör arkadaşlara önerilerim yani nacizane bazen işler iyi gidiyor gerçekten hakem Hızlı çalışıyor. E, kontrol eden arkadaşlar hızlı çalışır. Bir bakıyorsun makale birkaç haftada bitti. Birkaç haftada bitti hemen öyle iki haftada toparlayalım, yayınlayalım, hızlandıralım. Gerek yok hızlandırmaya süreci. Makul süreç neyse o süreç içerisinde yayın almanız en uygun olanıdır. dergenizin diğer, sadece bunu doğaç olarak düşünmeyelim, diğer indekslerdeki güveneni de etkiliyor. Dolayısıyla bu başvuru, geliş ve kabul tarihi kontrol ediliyor. Bu tarihler bile sizin derginize dair editörlere bir bilgi veriyor. Tek başına bunların hiçbiri red kriteri değildir. En baştaki open access kısmı hariç. Şimdiye kadar saydıklarımın hiçbiri tek başına kabul veya red kriteri değil. Ama bütün bunlar neticede bir bilgi veriyor. Genel bir e Picture, bir imaj, bir şablon oluşturuyor. Editörün zihninde. Şimdi 3 hafta olarak bırakıyorum ve geçiyorum. Ücret alınıyor mu? Alınmıyor mu? Duacın e, bir yaptırımı yok bu, konusu, bu konuda. Her ikisi de kabul ediliyor. Yani ücret alabilirsiniz veya anlayabilirsiniz. Ama bütün bunların bilgileri kesinlikle şeffaf olması lazım. Söz gelin. Hangi e, kurdan alıyorsunuz ve ne kadar alıyorsunuz? Tabii. Fiyatları yükseltelim. 200 TL. Vallahi iyi para yani. 2000 TL'den fazla olduğu şekilde. Bunun bilgisini nerede bulabiliriz? Yine linki veriyoruz. Orada da bilgiler kesinlikle yer alması lazım. Web sitesinde açık bir şekilde. Ee, hangi aşamada ücretin alındığı. Mesela bazı dergiler var diyor ki kabul edilse de edilmese de biz ücreti alıyoruz. Veya bazıları diyor ki yayından sonra alıyoruz. Veya yayın aşamasına geçtiğinde alıyoruz. Neyse artık. Bu bilgilerin açık, şeffaf bir şekilde orada ücretle beraber yer alması bekleniyor. Zaten cevap hayırsa bundan hiçbirine gerek yok, geçiyorum. Ama cevap evetse kurgu onun üzerine yapacağım. O zaman bütün bu meblağları bize bildirmeni e, bekliyoruz. Bir de e, indirim yaptığın bir e, durum var. Mesela bazı dergilerde diyor ki işte... Gelişmemiş ülkelerden veya gelişmekte olan ülkelerden veya şu şu ülkelere var işte yurt dışına, yurt dışına farklı ücret tarifesi. Türkiye'den yapılan başvurularda 500 TL yurt dışından yapılanlarda 500 Euro ücret alıyoruz. O zaman bunun bilgisini nerede bulabiliriz? Bize sağlamanı, biz bunun bilgisini sağlayacak, doğrulayacak linki e, istiyoruz. Ve bunun dışında başka bir ücret alnıyorum. İşte başvuru süreci için bu kadar. Yayından sonra da bir de yayın için şu kadar ücret. Evet veya hayır bunun bilgisini de geldik. Biz dedik ki ücret almıyoruz tek bir defada. 200 kuruşa bitiriyoruz iş. Şimdi geldik arşiv politikası. Eğer dergi parktaysanız bunu hiç düşünmenize gerek yok. Direkt şunu işaretle edip link verebilirsiniz. Dergi parkta bu var zaten. Dergi Park'taki e, yayın yapan editör arkadaşlar neyi kastettiğini gayet iyi biliyorlar. Veya değilse bunun e, uzun süreli arşivi kastediyoruz burada. Şurada kullandığın şu arşiv linki değil. Nerede lokas? Yerleri mi değiştirdi? Dergi Park'ın yeni tasarımı değişmiş. O yüzden ben burayı pas geçiyorum. Nerede bulacağımızı bir linkini veriyoruz veya evet. olur ar. Ramazan hocam. Efendim. Dergi arşiv sayfasında en altta sağda. En altta. Sağ. Sağ. Ah şuraya evet evet tamam. Eskiden daha açık bir yerdeydi böyle solda bir yerdeydi. Şu linki hemen kopyalayıp oraya ekliyoruz. Bütün o yılları gösteriyor. Ve artık sizin derginiz hangi arşiv politikasını kullanıyorsa oraya eklersiniz. Repository Hangisiyle anlaşma yaptıysanız muhtemelen çoğumuzun bildiği Şarpa Romeo var. Gerçekten bu bilgi orada kayıtlı mı değil? Yine linkle doğrulamanızı bekliyoruz ve kontrol de ediyoruz. Yani burada bir kurgu var mı yok mu? Verdiği bilgi doğru mu değil mi? Oraya bakıyoruz. Yani Şarpa Romeo demiş, sallamış diyelim veya farkında değil. Ve açıyoruz web sitesini Şarpa Romeo'nun. Bu bilgi yok. Bu dergi orada yok. Kayıtlı değil. Bu hemen bir şüphe uyandırıyor. Demek ki bilgi, bu dergi verdiği bilgilerde m, güvenilir değil. Bize doğru olmayan bilgiler vermiş. DOE'yi kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Diğer e, şey de var, identifersler var ama gene çoğumuz bu DOE'yi kullanıyoruz. DOE bilgisi var mı, yok mu? E, bunu da kontrol ediyoruz. Gerçekten makalede DOE bilgisi verilip verilmediğini. Bunlar kontrol ediliyor. Ee, yazarın Orsit ID'si veriliyor mu verilmiyor. Makalenin ilk sayfasında zaten. Bu da kontrol ediliyor. Bu yeni bir standart. Birçok dergi bu. bu arada bunların hiçbiri zorunu değil. Tekrar söylüyorum. Ama var mı yok mu kontrol ediliyor. Ee, sonradan katılan arkadaşlar için buradaki e bilgilerin hiçbiri tek başına red değil. Open Access kısmı. En baştaki kısım hariç derginiz kesinlikle açık gelişim olması lazım. Açık ise dergi başvurusu kabul edilir, ama açık erişimse bu diğer bilgilerin hepsi tek tek kontrol ediliyor. Doğru mu, yanlış mı? Bilgilerin tutarlılığına bakılıyor. Derginin kendi iç bütünlüğüne bakılıyor. Verilen bilgilerin uyumuna bakılıyor. Ona göre kabul veya ret veriliyor. Yoksa tek bir başına bunların hiçbiri red ret veya kabul kriteri nedeni değil. Şimdi bu bir web, web siteleri var. Gösterelim mi bilmiyorum. Şöyle bir şey. Aynen Şarpa Romeo gibi sitenizi kaydedebiliyorsanız, eğer uygun buluyorsanız ve kaydettiyseniz linki paylaşıyorsunuz. E, ama eğer kayıtlı değilse o zaman no deyip geçersiniz. Bitti. Zorlamaya gerek yok yani. Hani buradaki ne kadar çok yes'i ka işaretlersen dergimin kabul edilme ihtimali o kadar yükselir. Böyle bir kriter yok. Geçiyorum. Bir bilgi vermemişim onu istedi benden. Bildiğimki eksildim, onu da sağladım. Hmm. En son artık bir ön izleme yapıyoruz. Verdiğimiz bütün bilgiler doğru mu değil mi? Bu kadar emek verdiniz, dergi yıllardır yayınlıyorsunuz. Ee, başvuru sürecinde epey emek verdiniz. Ee, şu ön inceleme sayfası birkaç dakikanızı ayırmaya değer. O yüzden hani aceleye getirmeye gerek yok süreci. Burada tek tek bütün bilgiler bir daha kontrol edilebilir. Eğer yanlış gördüyseniz hemen buradan işle düzeltebilirsiniz. Peki ne olur yanlış yaptıysanız? Yani ne olur? editör yanlışlığınızı fark eder, size haber verir, düzeltmenizi ister. Bu yazışmalar zaman kaybına yol açar. Gerek yok zaten. Başvuru süreci 3 ile 6 ay arasında herhalde zaman veya yani Maksimum 3 ay ne kadar? Böylesine süreç uzamış olur. Gerek yok uzatmaya Ki en başta kontrol edersiniz, verdiğiniz bilgiler doğru mu değil mi diye. Eğer doğruysa, ha bu arada tek bir defada bitirmek zorunda değilsiniz. Bunu draft olarak, e, taslak olarak kaydedersiniz. Sonradan gelip tekrar düzeltebiliyorsunuz. Ama şahit işiniz bittiyse evet incelememi yaptım diyorsanız submit dersiniz. Ben bunu submit yapmayayım şimdi. Doğaca bezil olmayalım. O yüzden burada başvuru sürecini noktalıyorum galiba. Ayrıca anlatmam gereken bir bilgi varım bilmiyorum ekran paylaşımı. Evet. Şimdilik ekran paylaşımını durduruyorum. Ne kadar süre konuştum farkında değilim. İnşallah uzatmadım. Benim başvuru sürecine dair anlatacaklarım bu kadar. Sonrasını artık Abdurrahman Hocam'a bıraktım. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim. 55 dakika oldu. Güzel. Yani önemli olan formu doldurmayı öğrenmekti. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi editörlerimiz soru sormak isterlerse e, mikrofonla kamera kamerayı açıp Ramazan rama rama soru sorabilirler. Yani benim dergiyi niye kabul etmediğiniz sorusu haricinde hepsi kabulümüzdür. E, açıklamamızı istediğiniz bir yer varsa. Bakıyorum evet. üst kısmına Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. ee, Ahmet Mekin Hocam buyurunuz. Hayırlı akşamlar. Ramazan Hocam'a teşekkür ediyorum sunumundan dolayı. Gerçekten istifade ettik. Ee, şunu sormak istiyorum ben. Ee, şimdi TRD izin de böyle bir şart koşuyor. Yayın kurulunda coğrafi çeşitliliğin sağlanması şeklinde bir şartı var. Ee, Ramazan Hocam da böyle bir şarttan bahsetti. Aynı şart e, alan editörler için geçerli mi hocam? Onu soracağım. Birincisi bu. Derginin ana politikalarıyla ile ilgili karar alma süreçlerinde yapılan toplantılarda sadece yayın kurulumu toplanır karar alır alan editörleri bu toplantılarda oy hakkına sahip olur mu olması gerekir mi yani bu konuda bir standart var mı ben yıllardır dergizlik yapıyorum ama hani zihnimde hala oturmuş değil bu mesele. Bazı dergilerde öyle yapıyoruz, bazı dergilerde böyle yapıyoruz. Ee, bu konuda olması gereken nedir onu sormak istiyorum. Ee, i̇kinci olarak hani editör ve editör yardımcısının da yayın kurulunda yer alması yine doğru mu değil mi? Bunu sormak istiyorum hocam. Evet. Hocam bana düşen kısmı şu alan editörü. Diğerini Abdülham Hocam'la beraber cevaplayabiliriz. Şöyle alan editörü yayın kurulunda olmak zorunda değil. Ha, i̇sterseniz koyabilirsiniz. Bazı alan editörleriniz vardır, yayın kurulundadır, mümkündür. Ama alan editörü e, coğrafi çeşitliği şartı yok. Yani tamam. tamamı sizin kendi fakültenizden olabiliyor. Nitekim bir çoğumuzun çalışma şekli de o oluyor yani. Falanca ta içindeki şu editörle çalışamıyoruz, uzak oluyor vesaire. Neyse. Olabilir de olmayabilir de öyle bir kısıtlama şartı yok yani. E, i̇kinci kısım yayın kurulu e, yine cevaplanmış oldu aslında. Alan editörü yayın kurulunun üyesi olmak zorunda değil. Ee, ama karar aşaması ne dersin Abdullah hocam? Karar aşaması kısmında. Hocam bu e, derginin tamamen kuruluş altyapısına bağlı. Şimdi dergi sahibi üniversite ise, üniversitenin bir dergi yönergesi varsa ki olması gerekiyor üniversitelerde, yayın yönergesi olması gerekiyor. Örneğin Cumhuriyet'in yayın yönergesinde diyor ki, alan editörleri yayın kurulunun doğal üyesidir diyor. Dolayısıyla alan editörleri bizzat süreci yönettiği için yayın kurulunda da söz hakkı sahibi oluyor özel dergilerde veya dışarıdaki der, dernek vakıf dergilerinde bu yayın kurulu toplandığı anda ilke kararlarından bir tane de bu olmalı. Yani yayın kurulu alan editörleri yayın kuruluna yer alır mı, almaz mı, alırsa oy hakkı olur mu, olmaz mı? Bunları bir ilke kararına dönüştürürlerse ona göre uygularlar. Dünya yüzünde standart bir uygulama yok bu açıdan. Anladım hocam, teşekkür ederim. Söz ee, almışken bir soru daha sorayım hocam. Bu telif devir formuyla ilgili. Hani open access olunca dergi bu konuda bir çelişkili beyan ya da bir uygulama olmaması gerekir dediniz. Yani ben bu konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yani bir derginin opinakses olması demek, e yani makalenin e teklif hakkını derginin yazardan alamaması anlamına geliyor. Al anlamına mı geliyor? Yani bu konuda ben e zihnim tam oturtamadım tamam. açıkladığınız şeyleri. Tamam. Bunu biraz daha açabilir miyiz hocam? Tabii hocam. Hocam açık erişim yayın sonrası ile ilgili bir süreçtir. Yani derginizde yayınladığınız e, makaleleri, içerikler, herkes ücret vermeden erişebilir. Buna açık erişim politikası diyoruz. E, herhangi bir yere veya illa mesela JSTOR gibi sitelere ücret vererek gidiyorsunuz veya üniversiteden gidiyorsunuz falan. Ama hayır diyoruz açık erişim bu site dünyanın her yerinden herhangi bir ücret verilmeden, kısıtlama olmadan bunun içeriğine erişilebilir olması gerekiyor. Bu işin açık erişim politikası, açık erişim kısmı. Sonraki kısım, lisans kısmı ise bu sizin dergi ve yazar aranızı olan bir şey. Yani telif hakkı yazarda da tutabilirsiniz, dergiye de devrettirebilirsiniz. Ama bunun şu kullandığınız lisansla uyumlu olması bekleniyor. Yani burada hangisini kullanıyorsanız tek tek onun ayrıntılarına bakıp çünkü hepsinin farklı şartları var. Ee, mesela non-commercial demiş bu ticari işler için kullanamazsın vesaire. Hangisi size uygunsa onu kullanıyorsunuz ve sizin copyright kısmı da ona uygun olması gerekiyor. O hazırladığınız telif hakkı bildirimi, yazarla dergi arasında yaptığınız o sözleşmenin de buna uygun olması beklenir. Yoksa dem bu demek değil ki açık erişim olan her türlü dergi, her türlü hakkı yazara devreder. Böyle bir zorunluluk yok. Bu tamamen tamam, yazar arasındaki anlaşmaya bağlı yani. Hocam benim karşılaştığım bir durum oldu. Ee, evet. Şimdi biz dizgide bir şekilde otomatik birilerinden veya daha önce yapan kişilerden dizgi metnini alıp dergimize uyarlama durumu olabiliyor. Evet. Bu durumda da şu hatayla karşılaştım. Altta telif hakkı mahfuzdur işareti ve yazılıyor. Diyor ki telif hakkı mahfuzdur Cumhuriyet Üniversitesi diyor. Üst tarafında da CC lisansı eklemiş. Açık gelişim lisansı evet. eklemiş. Bu çelişki oluşturuyor herhalde değil mi? Kes kesinlikle hocam. Hani sadece ona da şu en altta bazı sitelerde işte copyright siteyi anlatıyor aslında. Eski yeni 2021 falan yazar ya. Şu an burada öyle bir şey göremiyorum. Bu bile e, duacın dikkatini çekiyor. Buradaki bilgi acaba dergiye dair bir bilgi mi? Yoksa web sitesine dair bir bilgi mi? O yüzden buraya eklemesi lazım. Bu lisans işareti koymuş ya. Buraya koyduğun şunu kastetmiyorum, şu an bir örnek yok göstereceğim. Her sitenin en altında yazan o Copyright 2020 falan bildiğiniz bilgi söylüyorum. Oraya yazacak, bu derginin Copyright'ı şey, web sitesinin Copyright'ı, derginin değil yani. Derginin Copyright'ı şu, web sitesinin Copyright'ı farklı bir şey. Bütün bunların fazlasıyla açık, anlaşılır bir şekilde ve çelişken mahal bırakmayacak bir şekilde oraya devre e, eklenmiş olması lazım. Şu copyright'ı birkaç defadır unutuyorum. Göstereceğim. Şu kontak kısmı bile önemli olacak. Şuraya bilgi koymuş musun? Bir adres var mı? Bir mail adresi var mı? Kime ulaşabiliriz? Hani basılı olarak veya telefon bilgisi, telefon veya açık adres. Bunlar var mı yok mu? Buna bile dikkat ediliyor. Çünkü falanca dergi az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Almanya'da ama Kazakistan'da yok, Nijerya'da vesaire diye. Bakıyorsun herhangi bir fiziksel adresi yok. Ulaşılabilecek bir mail bile paylaşmamış. Bir telefon adresi falan yok. Haliyle şüphe uyandırıyor bu yağmacı dergiler konusunda. Yağmacı dergiler kısmında hassas doğaç. Ee, Copyright'ı tekrar göstereyim. Biz şu formu bulabilirsek direkt form üzerinde gösterebiliriz hocam. Var mı edesi burada? Yok. Nerede olduğunu hatırlıyor musun Abdur hocam? şu terif hakkı devir formunu e, hakem süreci kısmında büyük kulübü France şu da. Olaydı direkt o formu gösterip yok öyle şey falan bu böyle. Bunlar da yürüyecek. Çevirisi normal değil. Efendim? Türkçesi de olabilir, Türkçe de. Türkçesinde. Onda bakalım. Makale değerlendi açık erişim, etik ilkeler yayın politikası. Makale ön inceleme. Evet, ekleyelim. Ekleyelim. Hemen eksiğinizi yakaladık. Aynen. <gülüyor> ekleyelim. Ee, bir bir şey, örneği gösterilebilirdi aslında. Terif devir e, örneği gösterilip orada da... Kader dergisine bakabiliriz. Kader'de var mı Mekin Hocam? Kader. Var hocam. Olma, olması lazım. Tamam. Hemen açarım kaderi. Bulamadık. fazla biraz. Evet. Evet. Muhtemelen, evet. Bir anlandırdı. Nerede hocam? Hakem etik ilkeler. Hocam, telif hakkı düzenlemesi diye bir e, başlık var mı? E, tam olarak e, formu mu istiyorsunuz hocam? Tam olarak o formu bir, bir word. Hocama formu biz makale mi? makale yükleme esnasında e, yazar indiriyor, imzalayıp tekrar yüklüyor. O şekilde tamam. ayarladık. Biz. Tamamdır hocam. Tamam. Ekran paylaşım kapalı mı? Yo, ben önceden gelen bir mesaj. Ee, mevzu anlaşıldı herhalde Abdülham Hocam. Anlaşıldı hocam ben, evet Etir Hoca'nın sorusu varsa kamera açıp sorabilirler. Mikrofon kamera ee, Hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar teşekkür ederim. ederim. Ee, açık erişim politikası Budapeş'te veya işte OAY e, bunlara Hı -hı. başvuruda ne, ne yapmamız gerekiyor ilk olarak? İlginiz var mı acaba? İlmiyat Hı -hı. Dergisi'nden Hı -hı katılıyorum. Evet. Buyurun. Hocam şöyle, açık erişim başvuru diye bir e, durum yok. Sadece siz bunun kararını alıyorsunuz. Açık erişim olacak dergeniz Ve hangi lisansı kullanacaksanız bunu derginize e, ilgili yerlerle <gülüyor> yerleştiriyorsunuz. Sonrası bu Şarpa, Romeo vs. onların web siteleri var. Oralara girip size uygun buluyorsanız, aynı politikayı destekliyorsanız, oraya kendi dergenizi kaydediyorsunuz. Budur yani. Öyle özel bir başvuru süreci falan değil. Ha, herhangi bir onay almamız gerekmiyor evet, yani doğru. onlardan. Hayır hayır. hayır, hayır. Tamamı kendiniz derginizi manuel olarak oraya kaydediyorsunuz. Hocam, hocam sene... bir sorun daha var. Özür dilerim. Alo hocam. hocam. hocam. E... Şimdi, dergiler bireysel web sayfası kullanıyorlarsa onların açık gelişim inisiyatif sayfası var. Işte. Oraya kayıt olabilirler. Ama dergi park kullanılıyorsa. Dergi park zaten Open Air'e üye. Yani Avrupa evet, açık bir şey. üye dergi parktaki tüm veriler oraya otomatik gidiyor. O yüzden sizin ayrıca e, müracaat etmenize gerek kalmıyor. Okuna yer alıyor. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bir konuyu daha sormak istiyorum. Mesela bazı dergiler e, dergilerini tanımlarken işte uluslararası dergi diye tanımlıyorlar. Böyle bir e, tanımlamaya e, hangi standartlarda ulaşılabilir veya ne yapmamız gerekir? Bu belki çok geniş bir konu ama bilemiyorum. E, ne dersiniz bu konuda hocam? Abdullah Hocam belki siz de cevap verebilirsiniz Hocam şimdi şöyle bu semlerde doğacın dışına çok çıkmayalım. İlerleyen evet. semlerde konuşabiliriz. Kısaca şunu söyleyeyim hocam. Derginin adına veya web sayfasına uluslararası yazmanın hiçbir anlamı yok. Önemli evet. olan uluslararası bir indeks tarafından taranır olması. Dergi uluslararası güvenilir bir indeks tarafından A sınıfı B sınıfı neyse taranıyorsa bu aşamadan sonra ben uluslararası indeks tarafından taranıyorum diyebilir. Biz bir indeks tarafından taranmıyoruz da, e, uluslararası denesi mağduriyetlere yol açıyor. Çünkü oraya başvuran e, yazar alıyor makalesini, doçentlikte uluslararası koyuyor makalesini. Evet, hocam. İn, i̇nceleniyor, verginin uluslararası olmadığı anlaşılıyor. Doçent e, adayı etik kurula sevk ediliyor, bir sene ceza alıyor. Yani burada mağduriyete yol açıyor, editör O yüzden e, uluslararası demeye hiç gerek yok. İndeks sayfasında, verginin indeks sayfasında... Hangi kaliteli indekslerde taramıyorsa onların isimlerini, kabul tarihlerini <gülüyor> yazmak yeterli. Oraya indekse bakınca derginin zaten hangi seri olduğu anlaşılır. Anlaşıldı hocam. Ne yazık ki hani dediğiniz gibi sanki olmadığı halde yani e, isminde öyle olan bazı dergiler gördüğüm için e, bunu paylaşmak istedim o yüzden bir Şimdi şöyle hocam. 25-26 Aralık'ta e, Türkiye Editörler Çalıştayı düzenleyeceğiz. 10-13 <gülüyor> tane üniversite paydaş ...Kültür Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK gibi kurumlar da katılacaklar nasıl işler. Orada e, sadece üniversitelerdeki dergi ve kitap yayıncılığına konu edileceğiz. Hedef evet, orada bir çalıştay kararları çıkartmak. Çalıştay kararlarında da GÖK'te e, mevzuat düzenlemesi talep etmeyi düşünüyoruz. YÖK şekilde bir dergi, e, akademik dergi nedir, nasıl yayınlanır, nasıl işlenir... ...görev süresi nedir, editörün görevi nedir, alt, ana editörüne iş yapar gibi bir e, mevzuat standartı belirlerse... Türkiye'deki bu kardeşliğe ortadan kalkar. 25 ile 26 Aralık'ta inşallah böyle bir karar çıkacak diye umut ediyoruz. İnşallah hocam. Teşekkür ederim hocam. Ramazan hocam size de teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Sağ ol. Hocam hayırlı akşamlar cümleten hocam. Bir sorun olacaktı? Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun. Hocam Haran İlahiyat Dergisi daha önce dergimiz ismi Haran İlahiyat Fakültesi Dergisiydi. Dergi ismi ve ISSN'si değişti. Başvuruyu daha önce yapmıştık ama reddedilmişti. Şimdi yeni başvuruyu yeni bir dergi olarak mı başvuracağız yoksa eski sitem devam edebilir miyiz? Eski forumunuz duruyor mu? Hocam eski başvuruyu bir arkadaş yapmıştı. Hocam bir saniye eski form reddedildi zaten değil mi? Evet reddedildi. Tamam reddedildi yeni bir başvuru artık. Yeni bir başvuru yeni yani dergi yeni, gibi. Az önceki aşamaların hepsini tekrar yapmanız gerekiyor. Yeni bir başvuru olur. Tamam hocam teşekkür ediyorum sağ olun. Yıldız Hocam ben ekleme yapayım istersen. E, bu dolaşımın kullanıcı adı şifresi vardır hocam. O arkadaş kimse sizden önce başvuran. Onlar evet. alırsın. Aynı kullanıcı adıyla şifreyle girdikten sonra yayıncı adı. Şimdi şu önemli. E, geçen hafta biz TL dizini konuştuk. Haftaya Vos konuşacağız. E, bu indekslere başvuru yayıncı adına olması gerekiyor. Yayıncı. O yüzden yetkili kimse Hı. dergide o kişi şifreyi oluşturmalı ve yayıncı adına başvurmalı. Tamam mı hocam? Tamam. tabii tamam, şey alacağım. Onu yaparız. Aynen. Yani başvuru yapan kişinin bilgisi bile bakılıyor. Bu bilgi bu kişi dergide bir görevi var mı, yok mu? Yani hayali biri mi yoksa gerçekten dergi editör, editör, yardımcısı, teknik, kimse artık. Bu başvuru yapan kişinin dergiyle ilişkisine bile bakılıyor hocam. Bütün bunlar bir e, bilgi, bir veri oluşturuyor. Evet. Evet, değerli editörler, sorularımız varsa hocama sorabiliriz. Hocam şu an Amerika'da oradan katılıyor sağ olsunlar. Tabi, bisiklet, turundan, bisiklet turundan geri çevirdi beni Abdullah hocam. Evet. O yüzden soru yoksa ben devam edeceğim. <gülüyor> soru da yok hocam. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi edici. oldu hocam. Umarım teşekkür bir... ederim. Bütün arkadaşlara ve size. Ben size hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> e, haftaya nasipse e, Web of Science indekslerine, Akçı'ya, Social Science'a, Eski'ye nasıl başvurulur, Neye dikkat edilir? Onu konuşacağız. Gene 3 Cumartesi ve Pazar. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, akşamlar. hayırlı geceler. <gülüyor>